Merhaba, benim adım Mesudeveli. Çin'in Uygur bölgesi Ürümce'de doğdum. Birkaç sene Türkiye'de yaşadım. Kitap okumayı çok severim. Uygurcaya çevrilmiş birçok Türk edebiyatı biliyorum. Ama Türkçeye çevrilmiş Uygur kitaplarını hiç bilmiyorum. Her iki ulus da kültürü de birbirine yakın hissediyor. Umarım bu kitap Uygur edebiyatını Türk insanına tanıtmak için bir eşlik olur. Uygur yazar Abdüli Ayıp kitabında Şincan Uygur Özellik Bölgesi'ndeki gözetim sistemi hakkında yazdı. Kitabında dedi ki, o hapisteki günahı söylüyorum. Hapishanenin kokuşmuş ayakkabılarını atarken tüm istirabımı ve kırgınlığımı birlikte terk ettim. Duygusuz istek her şeyi affediyorum. Kaşgar hapishanedeki ilk günümde beni çıral çıplak soyunduran ve maymun gibi sektiren polise bile affettim. Ve bir ahmak gibi yerde kalmamı isteyip de kıkırdayarak izleyeni davettim. Daha hapisten çıkmadım. Ancak kurtuluşa doğru yürümeye başlayan biriyim. Özgürlük araçlarım kararlılıkla fırsata doğru ilerliyor. Ruhumu umutsuzluğa düşüren ve kullanılan acımasızlık ve ayrılık beni yüğünden cesur kılmadı. Bir özgür dünyada yaşasam bile fırsatlara alışamıyorum futangaç, inançsız ve gereksiz yere kararsızım. Bunlar, barbarca talebin kalbimde yarattığı kutsal incinme ve boyun eğdirmenin etkileridir. Boyun eğdirmeden uzaklaşan, yine de beyin biliminin tutamadığı tabiyetten kurtulmuş, duygusuzluktan kurtulan ama vahşeti tanıyan kişilerde de az değildir. Buhtanç, eziyet ve istismar hapishanesinden kurtuldum. Ahlak atasözüm değilse, affetmez ve sevme sebebim yardımcım değilse misilleme ve küçümseme duygusuz inancımın öncülüğü olacaktır. Dilim zehirli madde yayacak, sonra kalbime aşağılanma sürekli düşmanlık, sardırganlık ve öf öfke empüze ediyorum. Ve bedenim özgür olsa da kalbimi saldırganlığın hapishanesinde tutardım. Hapisten özgür dünyaya çıksam bile fırsatı yeniden yakalayamadım. Uygur olma sebebiyle çok sayıda kişi henüz hapiste. Özgürlüğün araçları ve fırsatın nedeni bana özgü değil. Şahsen sadece ben değil bir bütün olarak elden çıkarmamız gereken şeyler var. Bir kurtuluş hedefimiz varsa belli bir noktaya, bir döneme, bir görüşe, bir sisteme, bir baskı unsuruna, bir hüzne kapıldığımızı hissediyorsak hepimiz Uyguruz.